Yüksek Öğretim Kurulu Sağlık Bakanlığı'na bir tane mektup yazdı arkadaşlar. YÖK Başkanlığı'nın Yüksek Öğretim Kurulu'nun bu konudaki çalışmalarını açık ve net göstermiş bulunuyor. Dostlar selamlar herkese ben Hüseyin Oçak. Artık benim kanalımın vazgeçilmez bir içeriği olan üniversiteler açılacak mı? Bunun hakkında... Yepyeni bir e, bilgiye ulaştım Bu bilgiyi daha yeni yayınladılar Ben de sizlere hemen apar topar ulaştırmak istedim Şu anda karantinadayım Ailem korona olmuş durumda Ben de e, kusuruma bakmayın ev haliyle böyle saçımı falanca toparlayabildim Sizlere bu videoyu ulaştırmak için e, Detaylara geçeceğiz Detaylara geçmeden önce Aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinde Yorum olarak bizlere iletmeyi unutma Hadi hazırsan videomuza geçelim Bildiğiniz üzere bu konuyu en başından beri sizlere bir gelişme yaşandığı zaman direkt aktarmaya çalışıyorum ve gayet de güzel bir kitle edindik ve bu konu hakkında da bana Instagram'dan çok mesaj geliyordu işte bir gelişme var mı bir bilgin var mı açılır mı üniversiteler diye. Bugün haberleri okurken bir tane habere denk geldim. Bu haber net bir şekilde üniversiteler açılacak veya açılmayacak demiyor ama YÖK Başkanlığının Yükseköğretim Kurulunun bu konudaki çalışmalarını açık ve net göstermiş bulunuyor. Bu haber ne hemen detaylara geçelim. Fazla sizleri sıkmak istemiyorum. Yükseköğretim Kurulu Sağlık Bakanlığı'na bir tane mektup yazdı arkadaşlar. Yükseköğretim kurumlarımızda yüzde verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesini temin etmek için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak aşılama programına dahil edilmesi önem arz ediyor konulu bir mektup yazdı. Şimdi bizlerin bu mektupta anlayacağı şey ne olacak? YÖK başkanlığı diyor ki benim idari personellerim de aşılamaya dahil olsun. Yani hani bildiğiniz üzere 4-5 aşamalı bir aşılama programı olacak ya onlar da bizim önceliğimiz olsun aşımızı rahat bir şekilde vurduralım Eğitim, öğretim dönemini açalım tarzında bir mektup. Hemen mektubun e, detaylarına geçiyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacağı açıklanmıştır. Bu bağlamda sağlık çalışanları kapsamında üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezi yani üniversite hastaneleri ile üniversitelerimiz ile sağlık bakanlığına bağlı eğitim ve akademik araştırma yapan personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılanma programına dahil edilmesi çok önemli olduğu açıktır." diyor. İşte bizleri asıl ilgilendiren nokta, mektubun bu kısmı çok önemli. Yani bizleri ilgilendiriyor. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesini temini için yüksek öğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi Önem taşımaktadır. Başkanlığımız bu konudaki önerimiz kabul görürse, kademelendirme çalışmaları için her türlü iş bilini açıktır diye bir mektup yazdı. Burada yüksek öğretim kurumlarımızda yüzde verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi yani yüz yüze eğitimin bir an önce başlatılabilmesi adına akademik personelin, üniversite personelinin aşılanmasına öncelik uygulanmasını istemişler. Bildiğiniz <gülüyor> Üzeri Sağlık Bakanlığı Aralık, Ocak, Şubat gibi bu aşıların Çin'den alınan 50 milyon doz aşının ülkemize geleceğini söylemişti ve bu aşılar geldikten sonra da 4 kademeli bir aşılanma süreci yaşanacaktı. Neydi bu e, öncelikler? Birinci öncelik aşı geldiği zaman sağlık çalışanlarına vurulacaktı. Ardından bildiğim kadarıyla kronik rahatsızlığı 65 yaş üstü olanlar ve en son kademe olarak da herkesi hedefliyorlardı ve bu aşının da ücretsiz olacağını belirtmişlerdi. Eğer bu aşı hemen reaksiyon gösterirse yani Uygulanmaya başladıktan itibaren bir koruma kapsamı yaparsa Muhtemelen üniversitelerde açılabilir Önceki videolarımda herhangi bir aşılanma süreci söz konusu değilken çekmiştim Fakat burada e, YÖK'ün resmi bir hamlesi bulunuyor Yani bize öncelik tanıyın diyor Bize de öncelik tanıyın diyor bu aşılanma sürecinde Ve ben eski videolarımda da sizlere şunu demiştim her zaman için e, Benim kendi görüşüm üniversiteler açılmaz o zamanlar Aşılanma gibi bir şey söz konusu değildi. Ve son videomda bundan önceki videomda üniversitelerle ilgili olan da şöyle bir ifadem vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o videoyu da izleyebilirsiniz. Eğer aşılanma yapılır ve hemen etki göstermezse yani bir 14-15 günlük bir süre olursa bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü direkt hadi aşıyı vurdum okulları açayım herkesi toplayayım gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunu yapacaklarını düşünmüyorum. Sadece zamanda izleyerek, deneyerek görülecek bir şey. Çünkü şu anda dünyanın hiçbir yerinde böyle uzun vadeli bir aşılanma süreci söz konusu olmadı. Ama bu YÖK'ün yaptığı açıklamada, yapmış olduğu açıklamada benim görüşüm muhtemelen artık yüz yüze eğitime geçilmesi adına Büyük çabalar sarf edilecektir diye düşünüyorum. Son olarak da yapılan sözleşmeye bağlı olarak bildiğiniz üzere bu sözleşme neydi? Aralık, Ocak, Şubat gibi bu aşının ülkemize gelimi hakkında bir yapılan sözleşme içinde. Bu sözleşmeye göre ilk partinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapıldı. Aşı miktarının arttırılması ve alternatif aşı temini ilişkin çalışmalar ve görüşmeler de tüm hızıyla devam ediyor. Çin'den biz 50 milyon doz aşıyı aldık. O 50 milyon doz aşı gelecek ve aşılanma sürecine başlanılacak öncelikler var. 4 faz ve bu 4 fazdan sonra da en son kademe tüm halk olarak yani... E Dördüncü faza gelene kadar kronik rahatsızlığı olanlar, sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vurulmuş olacak. Ve en son olarak da tüm halka bu aşılanma süreci başlatılmış olacak. Oh <gülüyor> uh, sizleri hızlı hızlı anlattım. <gülüyor> Yoruldum da baya. Kusuruma bakmayın. Ee, videonun başında da dedim. Ailem koronavirüsüne yakalandı. Ben de şu anda odamda karantinadayım. Ee, bir sıkıntımız yok. Ağır bir şekilde geçirmiyor ailem bunu. Ben de şu anda zaten negatifim. Tedbir amaçlı 14 gün karantinadayım. Zaten ben videoların genelini böyle odamdan çekiyordum. Ee, video üretmeye devam edeceğim ama sürekli olamıyor bu. Çünkü sürekli bir karantina halindeyim ve yapmam gereken bazı işler de oluyor. Ondan dolayı da böyle. Bir anda sizleri ev haliyle, saçımı falan da daha tam düzeltemedim. Direkt bu videoyu sizlere ulaştırmak istedim. Sizlerden isteyim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra da bildirim ziline tıklamayı unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.